Köyümüz, köyümüz gibi. İyi şeyler, iyi eğlenceler. Merhaba, merhaba. Isat, hoş amcanlar. Hoş bulduk seni. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş bulduk Hoş geldin. Hoş Bey, he, efendim? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Valla ikisizdir birlikteyiz yani ancak bir araya gelebiliriz. Esad sen ne kadar büyümüşsün maşallah boyatmışsın. Dalgam geçen geçiyorsun Gülşen teyze? Ben senin anından iki yaş büyüğüm. Boylara bak. Dem öyle dem öyle deyse babanın boyuna gelmişsin. Eee boya herkes gelir Gülşen teyze. Baba eserinde kırı duyuyor musun? Tarihi eser yaparım senin faydasız gel. Esad nasıl konuşuyorsun sen babayla? Sen dur daha senin yaşın kaç anneciğim. Uzayacaksın büyüyeceksin sen. Tamam, tam hadi oturun ayakta kalmayın. Ay bu Eda kızımız nasıl güzel bir kız olmuş böyle maşallah püh! Teşekkür, teşekkür ederiz Şükran. Şey sorabilir miyiz? Susana ne Yüçen teyzesini bardak sağlarabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. <gülüyor> Al benim güzel kızım abi. Ne bileyim sen içemezsin kızım benim için. Yahu çocuğun yerine de nefes tamam. alın bari bu neymiş? Biraz rahat bırakın çocuğu lütfen. Nana bileyim canım? Hep böyle de içelim. Değil mi, değil mi kızım? Evet. Evetler, hep kendisi bu durumlarda Evetler. der. Hıh, ağzını gözünü seveyim diyorum, hayır sevemem. Asla sevemem böyle bir şey olur diye korkarım hep. Aa, Berat, oğlum sen arkadaşlarını odana götür de, bugün kursa ne yaptıklarınızı anlat. Maket uçak mı? Pastacı çırağı mı? Öğretmeniminden dikime kursuna? Hangisini göstereyim babacığım? Öğretmeniminden dikime kursuna <gülüyor> mı gidiyorsun? Evet, gene de size içeride ev tekstinde katılama hızlılamanın öneminden bahsedeyim. O çok önemli, bak onu göster, anlat arkadaşlarına. Ben götürüyüm kızım, sen gidemezsin. Tamam. Nayma oğlum kocaman kız otur. Duvar aç canım. Sen yine de kalalım de. Hadi gel hadi. Gel çıkmıyor. Hiçbir şey Ya sakin olun ya. Düşsanla şırdırla biraz sakin. Efsanet masaları neşme. kemirme çocuğum. Ay yalnız komşu. Örtüle minderdi kimi kursuna göndermek de yani. <gülüyor> Açıkçası bana sohaft geldi sanki. Oğlum komşu örtü minderdi bu kursuna ben kendim gitmek istemiştim çocuğumu gönderdim. <gülüyor> hmm. Evet, biz zamanın, bizim zamanımızda böyle kurslar yoktu. Şimdi çeşit çeşit kurslar var. Evet. Halk oyunları kursu var, bilgisayar kursu var, tiyatro kursu var vesaire vesaire. Bizle ilgilenmediyse, çocuğumuzu da ona göndermeye çalışıyoruz. İyi de olur. Bahaneyle biz de öğreniyoruz. Geçen şeye gittim, düğün pasta süsleme kursuna. Bak, burada çok ilginç bir bilgi öğrendim. Şeker sağlığa zararlıymış. Evet, onun için biz artık çocuğumuza şeker yedirmiyoruz. Şey mi canım, biz organik olmayan hiçbir şey yedirmiyoruz. Heheheheh, <gülüyor> biz yemek yedirmiyoruz. Nasıl? Anne sütüyle besliyorum ben hala. Çünkü besinler zarar verebilir, alerjisi olabilir, boğazına satılabilir, bilemezsin. Bunları düşünmek lazım. He, şey ben ne canı istediği bir şey olursa ben ağzımı açıyorum, çini öyle veriyorum. Kuş mu lan bu kuş mu? Ağzıyla çiğneyip yediriyormuş. Aaa Bilal Bey. Çocuk olunca her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüyorsun. Evet. Ya mesela bizim de stres vardı. Bizim oğlumuz hangi okulda okuyacak? Hangi üniversitede okuyacak diye. Evet ben şey düşünüyorum. İngiltere'de okutmayı düşünüyorum. Biz de Amerika'da okutmayı düşünüyoruz efendim. Bizimki Mars'ta. Mars mı? Evet evet. evet. Hani orası yeni kolonya ya. İtipkop çakanı çok olmaz o yüzden. Çok mantıklı ama oranın puanı biraz yüksek diye duydum. Özel okuma verirsen kuranyumla ödeme yapıyormuşsun. Allah Allah bunlar ailece kafa üstü mü düştü ne oldu Ay, ya? Ay Bilal Bilalcim canım çocuk olunca her şeyin en iyisini düşünüyoruz öyle değil mi? Onlar bizim her şeyimiz onlar bizim servetimiz. Tabi canım 120 bin lira veriyorum ben ona senelik Tabii ki servetimiz. Ay öyle diyor ama çocuklara sürekli yabancı eğitim veriyorlar. Benim çocuğum bütün derslerini İngilizce olarak görüyor. Yani şunu söyleyeyim üniversite arında eğitim alıyor çocuğum. Yabancı dil çok önemli tabi. Ben de mesela 5 dil kursuna gidiyorum. Gidiyorum, öğreniyorum, geliyorum, kızla öğretiyorum. Anlamadım. Sen şimdi gidiyorsun, geliyorsun, öğreniyorsun, kızına mı öğretiyorsun? Tabi tabi. Tabi tabi. Ya yani biliyor musun? Yabancı diye güvenemedin. Biz de tanıdık bir dilden eğitim alsın istedik. Ana dilden güzel. eğitim yani. <gülüyor> Mecimumda bir şey biz 17 tane dil gönderdik Allah'ıma bak 17 tane hatta Uygurca bile biliyorum Uygurca mı o nereden çıktı ya Allah aşkına Evet biliyor hatta Berat onun tabletini al da gel çocuğu Ah tabletymiş abi, bunu yazalım. yazan bu Ne yazan kızım ben <gülüyor> Aman ha, Aman Aman dikkat edin efendim o tarihe abi Ne ya taş tabletmiş bayağı ya bu. Evet. Berat oğlum orada ne yazıyor? Hadi amcanlara çevir yavrum hadi. Ya baba benim yaşıtlar tableti tanıyor. Ben size taş tablet çeviriyorum. Ayağı uzun gözüküyor ha. Berat'cim çevir amcanlara teyzenleri. Hadi çevir. Ne yazıyor orada? Çin'in ipine kanma. He? Bu kadar. Hmm. Gerçekten her eve lazım bir bilgi. Mesela bizim çocuğumuz İngilizce görüyor. Bütün dünya bunu konuşuyor. Hadi bakalım Esat İngilizce olarak söyle. Hadi. Adalet mülkün temelidir. Hadi oğlum. Baba ne yaptın ya? Benden yesvenman çay çıkart. Ne <gülüyor> sen? 120 bin lira veriyorum lan ben sana senelik. Hıh! O neymiş ya? Enayi misin sen baba? 120 bine bizim mahalledek. Musad'ın benden kriyiymiş dedik yani devraladık biz. <gülüyor> sarsma lan babayı sarsma. Kuru, yeşim, kuru diyor. Oğlum okuyup <gülüyor> doktor olacaksın sen. Ya baba. Ya ben 18 sene ancak okurum da doktor olurum. 18 çarpı 120 bin. 2 milyon 160 bin eder. 15 tane kuru dükkanı. Anne, anne. <gülüyor> Oğlum okuyup doktor olacaksın diyorum ben sana ya. Yahu ben... Okudum, doktor oldum. Ayda alacağım maaş 15, hadi olsun 20 bin ya. Bu devirde yetmez ya, mantıklı mı anne? Ay yok vallahi şüphe canlı çocuk beni çok korkutuyor artık. Ya biz var, muzuya muzu döktük boksun. Yine bir şey yok ya, Ay, öldüm galiba. Ya dökmeyin işte ya, dökmeyin. Ben öyle yatırım. Düşünün, bana bir yatırım yapıyorsunuz. Ee, benim geri dönüşümlerim yaşlanınca 3, bilemedin 4 termal tane. Bu ne ya? Bunda bir şey var, ruhsuz soğuğa falan götürün. Ya ben bunu psikolog değil, egzorsiste bile götürdüm. Olmuyor. Ya baba, analitik düşünemiyorsun ki. Aldığını verdiğine değmeden ticaret yapılır mı? Yapılmaz. Bu ne yahu? On yaşındaki çocuk fındık aslı gibi konuşuyor. Teşekkürler. Ee, daha kızım sen hangi dilleri seviyorsun? Hiç konuşamadım. İngilizce seviyor. Öyle mi? Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Pans geçti geçtiler. Hangi seviyedesin peki? Bir yıl daha yeni bitmiyor. Hmm, böyle konuşulanları falan anlıyor musun? Anlıyorum ama konuşamıyor. <gülüyor> Yahu bizim izin vermiyorsun ki çocuk konuşsun. Bir müsaade edin bir cevap versin efendim. Yani konuşabilir konuşsun canım. Uygundur ama toplum içinde yanlış bir şey söyleyebilir. Böyle toplum içinde böyle şey olur, heyecanlanır, bir şey olur. Böyle travma olur, böyle psikolojisi bozulur. Kıyamam. <gülüyor> Tabii canım. Çocuk olunca her şeyin en Ne kadar düşünüyoruz? Onların gelecekleri için en iyisi, en mükemmel olsun istiyorum. Adayım ya ben seni. Ya benim geleceğim için şu okula parayı, parayı yatırma çevirin ya. Buldum. Beraber açalım baba ya. Ölmeyen meslek herkese saç ödüyor Laflara bak laflara. Ulan sen oku diye ben ceketimi satıyorum lan ceketimi. Ceketini mi satıyorsun? Ya baba senin butiğin var ya. Senin işin ceket satmak değil mi zaten? Ya Yalnız bunun ağzı iyi yapıyor. yok. Hani böyle konuşması için bir kursa falan mı gönderdiniz? Berat'ı da gönderelim. Ya baba hayır ya. Ben gibi bir iletişeceğim? Kısaattan <gülüyor> kursuna mı? Bir giriş kursuna mı? Ayı saldırıcısı salma kursuna mı? Vallahi iyi kurslayacağım ya. Aa, ama Berat'cığım biz senin iyiliğin için yapıyoruz. Neden böyle yapıyorsun? Buldum. Biz bunu kurs kursuna gönderelim. Orada seçen kursa gideceğini. Ya yıldım ya. Vallahi yıldım ya. Ya baş verin canım çocuğun darlamayışım. Allah'ım biz kızımızın her şeyini düşündük. Liseyi nerede okuyacak, üniversitede hangi bölümü seçeceksin, ağırlık, nartı, öğretim, başarı falan ne olacak ya? İşini de bulduk. Ben mülafatlara evet. gidip geliyorum da geçerim herhalde. Ya, ya ama ya. Ya siz bu çocuğa ebeveyn değil, musallat olmuşsunuz esmen. Ne ne kız canım? Kızım kızım. Kızım. Sen bunlara bakmıyorsun değil mi? Bakmaz babası bakmaz, bakmazsın demi kızım. Bak. Bakmaz canım bakmaz, niye baksın ya? Bak, bak bak bak bak bak. Kız delirdi tavuk oldu. Bak. Yeminle delirdim be. Barcelona gidime gelirim afiyet katılacağım. Organ kaçacılığı yapacağım. Böyle böyle sıkarsanız bir birer patlarım ben acı. Zaten kendinizi saklıyorsun diye terkliyorsunuz bana bunu Gözlerim bozuk değil benim cam lifinin camı camı camı. Kızım annen çarptı ne? Korkuyorum artık. Ya, ya, ya durun, korkmayın, korkmayın. Hani benim bildiğim bir tane patlama olmaz, fırsat var. Olur ya yazdığın kötü. Ya babacığım, her şeyi kısna göndererek bizi geleceğe hazırlayamazsınız. Ay biz saçma sapan kıslar ya. İske neli, kineli gözünü seveyim. Aa ben niye açıyorum gözünü ya baba yapma, kurban olayım ya ben çocuğum açıp da oyun oynamak istiyorum ya. Tamam biz seni okursuna gönderelim Benzliyim ya vallahi benzliyim ya sekiz yaşındayım, saçımda beyaz var be kendi hayallerinizi benim üzerimde gerçekleştirmeyi çalışmayın bu benim hayatım this is Esat ne dedi arkadaşın cevap yok gene yes no değil mi Valla Oğlum ya ailenize kızma biz ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Tabii. Misal ben bu sene sen oku diye ev hipotek ettirdim Ne yaptın ne yaptın ey başıma gelenler Ya zorlamayın biz artık ya Ya bizim özelliklerimizi görün ona göre enlendirin ya Bu gözlü boşuna mı takıyorsunuz Bence siz bu çocuğu böyle oyunculuk plan yapsın Bu böyle... Oyun oyunculuk prova kursuna gidebilir mesela Değil mi bizde onu düşündük ama işte. Bak o çocuğu görmüyoruz bari beni görün Mesela ben konuşamadığım için yazma Hayır evet. Ben hmm. kısmaraya gitmemek için e, Bahane oydura uydura oyunculuğu öğrendim Benim kızım da böyle konuşma konuşmaya konuşmaya böyle yazmaya başladı Belli zaten çocuk. Ya ben öyle. de ticari değişen birleşince de yapımcı oldum biliyor musun? <gülüyor> Yatırımcı yapımcı hepsi karışım Beni de sıktığınız için ya Berat sen daha yeni dedin yani ya kurslara evet. gitmemek için bahane uydura uydura oyuncu Ya Biz seni oyuncu kursuna yazma. Ya, ya oyuncu sefer. ol. Efendim çocuğun ol. Bırakın bir kendi kendine almasın ya. Ne sıfır kulaylı geliyor. yalan. İzleyelim. Görelim. Hiç olmasın annem, bu ya, kadar da nasıl... şükürler Çok önemli bir şey oldu anne, anne çok önemli bir şey oldu. Çok oldu? önemli bir şey oldu. Çok oldu? kötü oldu? bir şey oldu anne, oldu? çok kötü bir şey oldu. ne oldu? Anne valla ben çok hızlı gitmiyordum, ağaç bir anda karşıma çıktı. Ne acı? Anne bak her şeyi yaptım, emniyet kemerimi taktım, aynalarımı kontrol ettim. Debriyajdan ayağımı yavaşça çektim, sonra bir şöyle bir toz bulutu beyaz öldüm sandım. Hava yastığı bu ya. Sen arabayı mı çarptın herhalde? Anne ağaç arabaya çarptı. Saçma sapan konuşma sen de bir şey var mı? Bende bir şey yok. Tabii sende bir şey yok geri zekalı. Araba nerede? Anne tamirciye bıraktım. Akşama kadar halledeceklermiş. Kurban olayım baba bir şey ya? Bugün çıkmasın evden ya. Ne diyeceğim ben şimdi? Günaydın canım ailem ya. <gülüyor> Valla bugün bir nevsem yerinde. Aşırı mutluyum ya. Hele bir de kızımı görünce var ya. neşem yerime katla. Bir de oğlan. Oğlan ne katlayalım şimdi ya. Ya bugün diyorum ki madem arabayı yeni aldık. Ya gidelim kahvaltıyı yapalım gölün karşısında Dönüşte de bir de Antep'e uğrarız Bir yemek yeriz Eren bak kıyağımı unutma Ayvanat bahçesine de uğrayacağız Arkadaşlarımla bir şey yaparsınız Bir, şey, bir takılırsın tamam Lan hatta arabada yatalım ya Abartma Yazdıkları hazırla bizim Baba de tavana yer miyiz? Olur be yeriz be Yok yok, yok. ne tavası ne besnisi ya Allah aşkına sen hiç duymadın mı haberlerde? Bas bas, bas bağırıyorlar dışarıda asit yağmurları var diye. Yani. Ya hiç ne asit ne yağmur? Evin içinde değiliz. Arabadayız sonuç olarak. Ne yok yok çıkamayız. Niye? Elen'in. Elen'in kız arkadaşı geldi bizimle tanışmaya. Aceyeden bir konuşturtmadın ki ya. Evet baba ben çok seviyorum artık ne olacaksa olsun. Oğlum bana niye söylemiyorsun ya? Hem sen bu salatlıkını alsa kız tavlayabildin de anlayamadım. Neyse ben bir üstümü de hatta böyle daha saniyorum. Değiştir değiştir. Değiştirin değiştirin. Ya, kız olmaz ya. Kız benim okuldan arkadaşım. Valla rezil olurum. Niye? Benimle sevgili olmak ayıp bir şey mi? <gülüyor> evet. İğrenç hatta. Of saçma sakan konuşmayı bırakın. Bakın ben sizi kızla beraber çay koymaya yollayacağım tamam mı? O zaman her şeyi anlatın. Kız biraz avele benziyor. Çünkü. Kesin çaktırır yoksa tamam mı? Başlıyoruz. <gülüyor> Merhaba Safiye teyzeciğim. Merhaba canım. Aa ayakkabılarına girme. Bak evini temizlerim. Çekilme. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk canım. Hoş geldin aşkım. Aşkım diyecek herhalde. Ben ne dedim? Aşkım. Ne dedim? Aşkım aşkım. Anam. <gülüyor> Neyse birilerine aşkım diyorlar ya. Valla ben Nişami böyle değildim ya. Tamam. Neyse. Ya bu kızın da düzgün. Ne iş var bizim bu salakla? Sen öyle deme benim oluşuma? Ee hey kızım hoş geldin nasılsın? Hoş ee, oldum iyiyim sen nasılsın? Biz deyiz. otursana ayakta kalmayın. İyiyiz iyiyiz çok şükür de Nehir'cim hadi siz aşkınla çay dolduruz. Ya bu da misafir gidelim. ya sen git getir. Ya baba Bizehmet yardım etsin. Et. Ya yardım et. ilk günden görümcelik yapma ya ayıp ya. ya. İki seferde getirirsin. Buyur, buyur. Otur kızım buraya. Bizim Oral'a nasıl tanıştın? Işte. Iı. Ee, Eren mi? Bir kere son kuruşu ki bizi terk etmiş Sapık sapık. He. Aşkın'ın pesinden gitmiş ya. <gülüyor> evet evet. Ha. Bir kere son bu üç bile bir takip ediyorsam ona döndüm. Haa. Aşkın gözü <gülüyor> Elenin elenin gözlük gözü Yok Miyop onda da gözlük takmak hoşuna gitmiyormuş ve şekli bozuluyormuş falan filan. O yüzden dalmıştır, o ayırt edememiştir. E beni biliyorsun ama tersim pis, gözüm döndüm böyle elim arkam hiçbir yeri göremiyorum ben. <gülüyor> tamam oğlum sarak sarak konuşma kızın yanında, rencide etmide kayıt. <gülüyor> tamam tamam. Baban ne yaşıyor? Şuna da tuz atın atın. Ha babamın araba tamirci. Nerede? Şurada şu köşeden. Hmm kardeşler oto. Evet babamdan anlayacağım kardeşler. O yüzden birlikte işletiyorlar diyor. Dükkanınız kardeşler. Ya ben şeker kullanmıyorum ya. Sakin ol oğlum. Allah Allah. Lan <gülüyor> siz bayağı kızla bayağı inan aşağısınız ya. Senin donunda böyle üç beş bir tahta yani ha. Deme benim oğluşum öyle. Köşedeki yerde tamirci demek babam. İyi <gülüyor> güzel. İbrahim Usta. Evet ne oldu? Hayırdır bir geri bir şey mi oluyor? Yok yok bizim olan ya her şeyi de biliyor değil mi? Hey adam çapkına. Adam tamam mı? Yok kızım biz onu demedik. Ha o zaman amcam. Ay beraber işletiyorlar ya. Amcam yengemi aldı. <gülüyor> öyle bir şey mi var? Nere? Evet. Evet, bir tencere yuvarlanmış kapağını mı düşürdün? Ne olsun. sen? Ay ay ama çocuğum. Hey deme. Kızım biz öyle söylemek istemedik. Zaten öyle bir şey varsa da bizlerin işlerine karışılmaz. Ne diyeceğimiz siz ders çalışmaya gitmiyor muydunuz? <gülüyor> evet, evet. Ya durun ya. Eren ile çalışsın sen de neye çalışıyorsun? Ya baba ben unuttum ya intel falan. Unuttum? Oğlum gayet unutman normal. Öyle bir konu yok ya. Ya Oğlum. yanlış söyledim. Poligonlar falan iyi değilim ben ondan. Oğlum tüm sureleri okuyup cennete girmeye mi çalışıyorsun sen ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Manyak ya. Ya işte görüyorsun kalmamış hiçbir şey kafasında. O yüzden canım benim. Aa şunun tatlısı olamaz. Nehri ders çalıştırmaya geldi aşkım. İyi iyi. Ozan ben gideyim bir şeyler alayım böyle cipsimiz atıştırsın. Biraz daha alayım şu kullanı. Arabanın anahtar mısın? Yok baba ya. E, Böğün erkeği benim. Bir şey alacaksan erkek var bu evde erkek. E abartma yavrum böyle geçtin. <gülüyor> Bak evde her şeylerimiz var. Hiçbir şey almana gerek yok. Zaten kimileri falan çürüktünüz hep orada. Her şeyimiz var. Geç otur. İyi e, Ozan şey yapalım ya. Madem hep böyle beraber toplandık. Kızım yeni bir araba almışsın cillop gibi. Daha birinci taksitini ödemedim. İkincisini ödeyeceğim. Bugün ayın kaçı? İki. Daha 13 gün var. Ondan sonra ikinci taksit de bitiyor. Binelim arabamıza, gidelim karşıya. Yiyelim güzelce yemeğimizi, çayımızı içelim. Akşama çalışırsınız ya. Yani. Yok, baba olmaz. Bizim proje projelerimiz var. Ee, evet, ben de olur demeye çok isterim. Aslında ben size kalmak istiyorum. Benim çok fazla vakitlerim. Ben size kalmak istiyorum. Babam izin verdi. Acaba siz bir ara izin alsanız olur mu? Bizde kalman için babandan izin alayım. Evet, ne olur demeye çok Nereye suyuşuyorsunuz oğlum siz? Koyun koyuna uyuruz. Koyun koyuna uyuruz. Koyun koyuna uyuruz. Öyle bir şey değil. Şimdi Şey. bir... Ayrı yataklarda aynı koyunu salma yöntemi, aynı koyun koyuna dök gelince uyuyakalıyorsun. Avrupa'da çok yaygın bir istenmiş biliyor musun? Uykusuzluk için çok iyi diyorlar ya. Yani o kadar iyi salladın ki, yani o kadar entelektel bir yalan attın ki az daha inanacak. Bunu sonra seninle tekeri, güzel güzel konuşacağız. Yani kızım kusura bakma ama benim de Nur Topu gibi bir kızım var. Yani şimdi kararsız kaldım bilemedim, arasam mı aramasam mı bir, yani mi? Efendim, bir bak. Ya baksana. <gülüyor> Kim geldi oğlum? Yanlış numara ya. Telefon mu oğlum bu? Açsana hafiyi. Bunu hastanede kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu değil. Filan bozdun lan. Baba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kızım senin ne işin var burada ya? Arkadaşıma geleceğim demiştim ya sana. Haa o arkadaşım bu muydu ya? Baba aşkının babası. <gülüyor> buyurun buyurun sen. Oğlum, oğlum niye demiyorsun, demiyorsun ya? önceden ya? Merhaba efendim Faruk ben. Ben mi? Önünü oturun nasılsınız? Vallahi iyiyiz efendim iyiyiz. Sağ olun. Efendim ben asla gelmeyecektim. Gelmeyecektim. Telefonla sizi arayacaktım. Ben Anladın. de. Ben tam elimi aldım ama arasam mı aramasam hep gararsız kaldım. Ben Değişik çok ettim. Ben çok ettim. Kesin ayolun. Telefonu çıkardım tuş dedim. Ben kızdım. Ben çok kızdım. Hatta belinde kemer izleriyle adım yazdı. Ama bilmiyorum tabii siz olaylarımın ne kadar nakimsiniz ama ben olayların tamamına hakim. Ben yani bana bütün her şeyi anlattı detaylarıyla. Bütünün efendim koyun koyun koyun yapamamız. Yok, yok yok. yok hatırlatma. Oraya, <gülüyor> hatırlatma baba. Tabii çok şey yapmamak lazım. <gülüyor> bir de dememek lazım. Tabii tabii. Gençler efendim gençlikten normal bir şey. Tabii. Yani ne olur öyle. Şu an ne oluyor ya? Ben şunu anlatacağım sana. sana. <gülüyor> efendim ben aslında şey demek için gelmiştim. Bir gün daha kalabilir mi acaba? Kalsın, kalsın babaya mı olacak? <gülüyor> tamam oğlum ya ne heyecanla veriyor benim Efendim gençler tabii kanlar kaynıyor. Bir an önce olsun istiyorlar. <gülüyor> hmm. Konuş mu lan bu? Konuş mu oyun mu oyna renk yapmıyor? Yok yok yok. Mu? Hayır saçmalı Yok saçmalı lan. Teğişik konuşuyorlar valla. Ee, Neyse efendim. Ben bunu söylemek için gelmiştim. Ayla da biliyordum ama dedim bir güneyim güzel konuşayım. ayıp. Ben müsaadenizi isteyeyim yavaştan. Sağolun. Ama şey... Yarın sabahtan şey tabii yaparız. Tabi tabi sabahtan <gülüyor> hallederiz. Neyi hallederiz? Gelip alabilirsiniz. E, hemen vereceğiniz üzere. E napayım kardeşim tuşunu mu kayacağım? <gülüyor> Oğlum bana bak bu kızda bir numara yok değil mi lan? Hemen veriyorlar. Bu işler aceleye gelir diye. Yani. Yani, yani. bak anne, İyi günler. Ha bu arada unutmadan. 10.200 lira bir ödemesi vardı. Tamam Ondan yaparız de... yaparız yani. Tamam oğlum ben biraz ağırdan sat kendini ya sakin ol ya. <gülüyor> ya beyefendi uçura bakmayın da ya bu fiyatta bu devre ya Olmaz abi, abi bu fiyat. Napıyım yaa. Hadi senin için 10.200 değil 10.000 yapayım. Ama valla piyasası bu. Hem hiçbir masraptan kaçınmadım. Baştan aşağı yeniledim ya Oğlum kız komple estetikmiş lan. <gülüyor> ya beyefendi güldük eğlendik tamam artık geçti yani bu devirde başlık parası kalmadı ya yani. Ne başlığı ya ben başlıklar değiştirmedim ki. Ee birikler patlamıştı onları değiştirdim. Kaportada bir yamulma vardı onu düzelttim. Bir de kaputun üstünü temizledim o kadar yani. Ne diyorum <gülüyor> Ne pis diyorum. Oğlum, ne pis bir ilişkisi varmış lan siz ne? Yok yok öyle evet. demek istemedim. Efendim bir anladım. problem mi var? Evet yani bir problem var yani. Bende bir kızma basayım sonuçta burada. Yok 10.000'i yok 10.000'i 10, yok eğer bir ev patlamışta taputu şey yaptım da filan. Ne pis muhabbetler ya siz nasıl bir gevşeksiniz ay, ya? Ay, ya? Ay, yok ay, ay. Ay. Ya, kusura bakma anne ben, ben sizinle dün mürür olamam ya. ya. Kardeşim sen ne diyorsun? Ne gevşeyin? Ne? ne ne dönüyor kızım burada? Ee, Babacım neyi bana anlatacak İ sonra İstersen sen de anlatırız. Yok. Bir saniye bir dakika ya siz... Bir dakika. Ne ne dönüyor orada? Fısır fosur fosur. Ne konuşmuyorsunuz ya siz? Ya yeter ya. ya, sıkıldım ya. Her gün arkamdan bir dolap ya. Ya her gün farklı bir iş çeviriyorsunuz ya. Lan şu evde bulduğum huzuru arabada bulamıyorum ya. Yeter, sıkıldım ya. Bavluma toplayacağım her şeyi, bineceğim arabama gideceğim ya. Yeter ya. Abi sen nasıl arabamadın ya? Senin araban bende. Benim araba niye... Sen... Abi sen de bu senin araban değil mi? Aha bak şu bu ya. Ne olmuş lan arabamı? Bak şu kasaya bak, şu Abi şu ilk haline bak, araba bak. 3000 çıkardı ne abi. Ne Eren ne olmuş arabamı bu Aa. Kim yaptı? Söyle. Abi onu yaptı zaten. Dedi abi arabayı çarptım. Yapar mısın? Dedi yaparım dedim. Bugün yetişti mi? Dedi yetiştiyim dedim. yetiştiremedim. Onun için gelmiştim ya. Faruk bak <gülüyor> ya, <gülüyor> ya sanki, bak, bak cema geleceğine. Ne olacak? Ne olacak? Ne Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Allah'ım inşallah kazanmışındır ya, Allah'ım inşallah kazanmışındır. Kazanmışındır ya, Kazanmışındır bence. Bismillahirrahmanirrahim. Civan ne yapıyorsun oğlum? Anne sınav sonuçları açıklanacak. Bir umut dua ediyorum işte. Oğlum Allah'ın gücüne gitmesi de. dua ederken biraz geç kalmadın mı sen? Anne bir umut işte ya, babam bu sene kazanamazsan beni keser. Doğru diyorsun vallahi Civan. En az, en iyisi ben senin duanı böleyim. En azından son tane etmiş olursun <gülüyor> Anne yükleniyor, yükleniyor. Açıklanıyor. Ve... Ne diyor? İstanbul mu? Boğaziçi mi? İtü mü? Attü mü? Kötü. Oğlum kötü değil ya. Çok kötü anne. Niye anne... koca evli üniversitesi diye biliyorum ben? Kazanamamışım anne. Ay oğlum hiç mi kazanamamışsın? Yok anne yarım kazanmışım. Üniversitenin fotoğrafını attılar ona bakacakmışım. <gülüyor> anne kazanamadım diyorum neyin anlamıyorsun Allah aşkına ya. Anlamazlıktan geliyorum canım. Ben babama kazanamadım diyemem. Onu ben de diyemem. Zaten ben de sen çok mu anasporlu yani? Ben kazanamadım Ümitas, anlamsız. Allah Allah anne babam geldi. Anne babam geldi. Olma sana. Anne açmayalım ya karabıcı gibi. Çalan çalan gider. onun işi beden alırız. Oğlum çekil Allah Allah. Açık anladın mı? Hoş geldin Ümitas. Hoş bulduk. bulduk. Açık anladın mı? Babanın bir kabak dolması yapmış, öf mis gibi. Ben ne sana? Açık adam lan. Açık adam. He, kazanmış, neyi? Şey kazanmış, ne? şey ne? Anne Anne bedava zaten alacağım söyleyeceğim vallahi. Dep mi? Dep mi? Tıpı mı kazandı? Tıpı mı kazandı lan? Ulan tıpı kazandı tıpı senin lappı lan Ay dövdüğüm seni çocuğum sen seni dövdüğüm Ya, ya ben heyecandan ne yaptığımı biliyorum ya ulan Bak bugün benim bayramım olsun be Hava efşek karadısın koffetiler patlasın be Abartmayalım baba Bence abartalım Lan oğlum vallahi ben senden emidi kesmiştim be Utanırdım ben evlat Tuttu utanılmaz baba Hahaha <gülüyor> bak hemen alıştı ha Ah bak bak şimdiden duyar gibi? Doktor Civan Bey, Doktor Civan Bey. acil, meder tane lütfen. <gülüyor> Anam! Anam doktor benim ağrım. Doktor neyin var doktor? Gazda gaz. <gülüyor> Bak anne okup <gülüyor> adet tevzisi koydum. <gülüyor> Oğlumuz ne iş yapıyor? Doktor! Verdim gitti ulan vallahi çok mutluyum ben. Gerçekten çok güzel çatlandı. Beni bekliyorduk? Kim bekliyorduk? Yok kimseyi beklemiyorduk ya. Hoşgeldin kız hiç beklemiyordun. Kız haber vermedi beni güzeldi. Ayakkabılarını çıkar Volkan. Abi nereden çıktınız lan? Vallahi abi merdivenden çıktık. Şu asansöre bir yaptı artık ya. Yaptırır <gülüyor> mısın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoş Hoşgeldin Volkan. Hoş bulduk abi. Ne? Ben konuşmayın. Ne dedim ben sana Allah açmasın ne dedim ben. Hayır. <gülüyor> Oğlum niye bağırıyorsun lan çocuğa? Otur. <gülüyor> niye bağırıyorsun lan çocuğa? Ne olacak abi? Üniversiteyi bu kazanmadı bu zırtın. Ya kazandım ya baba ya. Ay çok özür dilerim ya. Kazandığı üniversiteye bak. Tarap üniversitesi. Hem de %100 burss Olsun abi ne olacak? ne olacak? Tarafya yakın işte gelir gider çocuk. Yok be abla. Anı taraf üniversitesi. Kendisi daha Kais'tan'da üniversite. Cık. Neyi kazandıydı? Ben, hangi bölümdü? Ee... Porselen tasarımı. Allah'ım ya. Bu yeni üniversitede nereden praf kıracağını şaşırdı. Böyle bölüm mü olur ya? Ya baba yeni açıldı o bölüm bir kere tamam mı? Ayrıca her evde porselen var. Bence ölmeyecek bir meslek bu. Oğlum sen oradan çıkınca ne olacaksın lan? Ne olacak? 36 parça porselen yemek takımı olacak. <gülüyor> Evet. Ben mi gidiyorum çocuğun üstüne? Ya bu gitmesin diye ben gitmeye başlarım kendimi alamıyorum. Ya bu çocuğun ne ütüyü yapıyordu? Çocuğun üstüne ütüyü fırlattı. Ha. Ya tamamen sinir ağabeyle oluşan bir şey yoksa asla davranma çocuğuma. Hoş. Tabii canım evladın sonuçta değil mi? Tabii. Tabii tabii. Anne sen de sıkma bu kadar canlı ya. Çalışır seni ya kazanır. Bahçıvan ağabeyine. Evet. Bahçıvan ağabey mi? Bahçıvan mı derin Allah'ım ya vallahi billahi gerizekalı bu çocuk ya. Oğlum hangi bölüm hangi üniversiteyi kazandın? Söyle bak. Allah <gülüyor> ne kazanması? Ulan ne kazanması? Ulan çıktı doctor. Maşallah. Vallahi mi? Vallahi Nasıl sevindim? Nasıl? <gülüyor> oğlum, oğlum, ya, baba ne vuruyor ya? Vurmuyorum oğlum. Seviyorum. Tamam ya Avni abi ya. ya tamam. Kızmayın çocuğa çalışır Ya seneye ya Allah. Mesela gene bu böyle. Kazanamadı olsa Emre böyle, böyle. Kalın burcu böyle. böyle vurma. Ya yok canım sen de abartma. Ya mesela Emre gelip benim karşıma baba ben kazanamadım deseydi onu var ya onu çömürle ekitlerdim. <gülüyor> Elime ıslak havluyu alırdım. Havlu kuruyağına kadar vur allakı <gülüyor> döverdim. Ama sonuçta kazandı. Ben çay koyayım Eriş. Forsen en fincanlara koy da biraz pratik yapsın bizim ilerimiz yaşayanlar ah, ah, Lan alayım bacağını buraya lan çocuğum Ya şov yapıyor ya Sen hak edin bana yaptın gel Lan alayım gel. gel Ben de sakin olum lan tamam. Ben sakinim ya Allah Allah ya Sonuçta ben üniversite kazanmışım değil mi? Ve onu kazanmayanlar da var Doğru Onu kazanmayanlar da var Lan Anneciğim anneciğim Hani ya gel şöyle görtürüyor. Bir kerim düştü işte ya. ya. Civan abi Allah aşkına bir şey soracağım sana. Senin naklerin benden düşteyim miydi? Sen nasıl kazandın tıpı? Ya ben senin cana sıkılmasın diye öyle şey yapıyordum. Yoksa ben üniversitedeyim. Mümessiz... Tabi oğlum tabii yapmışsın. Sonuçta forsenen bölümünü kazanmak çok yüksek motivasyon isteyenlilerin değil mi? Çalışıyor, sure, yapar değil mi oğlum? Evet yani sonuçta hiçbir çocuk üniversiteye kazanamadı diye kızılmamalı yani öyle değil mi? Tabii evet. tabii. Oğlum sen hangi üniversiteye kalın? İsmine soru bak. Ee, ben şey üniversitesini kazanmıştım. İngilizceydi ay ay ay amcası. Feraheli'nin üniversitesinde o dört. Öyle bir üniversite yok ki ya. Yeni açıldı o. Hatta tam da açılmadı aslında. Bir ara açılır gibi oldu ondan sonra tekrar kapandı. Biz dedik artık bundan sonra kapanma Ondan sonra tekrar aslında ondan sonra tekrar kapandı Kız çaya çık koydum Aysel ol. <gülüyor> Ya bir şey olmaz ya sonuçta <gülüyor> evet. <Hocam>. Değil mi? <gülüyor> en azından bizimki bir portreye yapıştırmaz Ya yeter ya sizin yüzünüzden böyle oldum ben zaten Sizin bastıklarınız yüzünden istemedim bölümü yazmak zorunda kaldım O bölüm istedik yazılmaz ki var o Sanırım sandığımız kadar gerizekalı değil bu çocuk Evet gerizekalı kaldıyım ben Ayrıca konservatörde okuyacağım Neydi? Ben diyemem ne? Poster altarda okuyacağım ben. Sen şarkıcı yok lan artık! Avni! <gülüyor> Milletse o doktor oluyor, benimki şanşöret peşinde. Şanşöretle alakası Burada. yok, şarkı söylemeyi seviyorum bir kere tamam mı? Ayrıca Ferhat Göçer'e bak. Hem doktor hem şarkıcı. Oğlum sen doktor musun? Senin doktor ama potansiyelin mi var senin? Allah'ım ya vallahi billahi bu çocuk dertecek ya. Öfff! Kocacığım, kocacığım gel otur. Ya anı, anı an, bir saniye. geri düştü. Hep düşer düştü, evet. Hep olur. Ya anneciğim, nice. çocuklu ya, kızma buna bu kadar ya. Hem ben az önce öyle civanı kömürle çitler, ıstak döverim falan etmem öyle bir şey yok ya. Yani. Tabii şaka, yok. şaka bir Yani civanda gelip benim karışmam, baba ben kazanamadım diyebilirdi. Baba ben kazanamadım. Görüyor musun bende hiçbir şekilde etkileşim yok. Baba ben kazanamadım. Hala etkileşemiyorum. Baba ben kazanamadım. Diyebilirdi. <gülüyor> diyor zaten çocuk Mümcar. Ne diyor lan? Kazanamadım diyor açıklıyor <gülüyor> bak. Üniversiteye kazanamadım mı diyor? He gaza gelmiş. Açıklıyor şu an. Kalabalık gördü derhal. Oğlum sen bana yalan mı söyledin? <gülüyor> sakin ol. Heh? Yalan mı söyledin lan? Ay söylemek ben söylüyorum. Ben söyledim. Vallahi billahi ben söyledim. Ben oradan şşşt yapıyorum çocuğuma. Sen oradan birden yanlış anılın. Yoksa ben moleküler, biyoloji ve genetik diyecektim. Ben şimdi buna sevineyim mi? <gülüyor> ben sevinebilirsin. Oğlum sen nesin anne? Sakin ol. Sen, sen Bertaz, nasıl kazanamazsın üniversiteye ha? Nasıl kazanamazsın lan? Bak Mürtaz abi ondan aldığın tepmanına gittim de Verler bir sakin ol. Ya yeter <naar> ya. Vallahi be bezdik ya. Ya çocuğun haline bir bakın. Ya da bakmayın. Ya biz baskılar yüzünden yapamıyoruz artık. Ne hale geldik, görmüyor musunuz? Bir rahat bırakın bizi ya. Oğlum, doğru diyorsun lan. Hepsi bizim suçumuz lan. Hepsi bizim yüzümüzden lan. Ulan biz seni özel okula gönderdik. Yetmedi özel hoca tuttuk. Biz senin çantandan kalem tıraşını, silgini, kokulu silgini hem de hiç eksik etmedik. Biz seni yazlar tatile gönderdik. Yetmedi cep telefonu aldık verdik. Ama oğlum biz bütün bunları yaparken bir şey unutmuşuz. Niye baba? Bunu! Aaaa! Elif ben de söylüyor musunuz? Sayın abiyecekler gel bu sefer de. Lan ne işe geldik, ne düştük görüyor musun ya? Evet. Gel buraya. Gel anne. Gel lan gel. Gel Gel, gel oğlum gel. Gel küçük. Ay. Otur gel. bakayım. Gel. Oğlum bak. Benim hayatta en önemli dediğim şey yalan söylemek. Evet. Dediğim, evet. En azından sen bize yalan söyle. Evet. evet. O yüzden ben artık izin veriyorum. Git, port senin okol. Ok okol oğlum. Baba. Evet. Ben Kazanamadım. Ne canım? Port senden böyle birim kazanamadı. Enteresan. Çok enteresan. Yani çok istedim ama yapamadım. Baba sana yalan söyledi. Oğlum, vederek mi yapıyorsun? Sen şimdi, üniversiteyi kazanamadın, porselen bölümünü, bak porselen bölümü kazandın diye bana mısın Evet. Oğlum senin vizyonu niyotsuz ekran yavru Allahım ya, ya bak, ya ben seni de kendi kendimi döveyim bence ya. Oğlum, ya madem kazanamadın, ya mühendis oldum de, doktor oldum de, ya baksana civan abine. Bahçıvan abi mi? Ya valla bahçıvan diyor ya. <gülüyor> Oğlum bak, 10 saniyen var, vicdan yapmak istemiyorum, en azından 10 saniye verdim, yakaladım, dövdüm derim, kaçtın kaçtın. Korkudan herhalde. Ya ne korkusu ya? Valla ya... Git, içeri, tabii i̇çeri kaçmaya köylediğine gitti babasının arkasına saklandı. Valla kayet gibi çocuk. Neyse hanım. Sen o çay var mı Ben ne ediyorum ne edeceğim? Şimdi canımız miras kavga etti. ya baba anam taşıdı dosyanı alındı. Sen beni dosyanı taşıyam. Oğlum ne misin ya? Neyse. Ya bir şey <gülüyor> <gülüyor> olmaz baba. Allah azizinle besin. Yo olmaz baba? Geldik var Çok on numara öyleceğim. Çok numara Vallahi ya girdiklerimizi erdik. <gülüyor> Oh ellerine sağlık annem. Ya ben sana kurban olurum kız. Al kız. Bakın yemin ediyorum şurada yemek yedikten sonra şu ağzımdaki güzel tatlar gitmesin diye 3 gün boyunca hiçbir şey yemiyorum. Vallahi senin bayılıyor size eve geldiğim günlere. Hiç bozmadın diyetini be. Tığ gibi oldun yemin ediyorum. Ya bir dön. Ya bak, bak manken manken. Helal olsun yengeme. Habime bakıyorum bir repit. Sana bakıyorum anca enerji olayım valla. <gülüyor> Aaa bak ya çıktı kardeşim. Mankenlik konusunda bir kere hata ediyorsun. O konuda doğa gelimizin elinde kimse su dökemez. Yani? Buradan bakıyorum. Hande Erçel, Kerem Bürsün. Aynı, aynı değil baba ya, aynı ya Değil oğlum. Alakası yok lan. Evet. Oğlum ben de televizyon izliyorum lan. İnşallahınız yok bence. Allah Allah. Oğlum siz bugün birbirinize niye bu kadar yükseldiniz? Ya sen niye kıskanıyorsun çocukları? Bak benim iki tane aslan gibi akıştı aslan. oğlum. Aslan. İki tane sinirliğim gelinim Sınır. var. Maşallah. Ya Eee Hakikaten var ya Şu ailenin bir ferdi olduğum için İtbalaya çok şifre ediyorum gerçekten Bak <gülüyor> Şimdi sen diyeceksin ki bu ailenin bir ferdi Ama yok yanılıyorsun Bu ailenin en iyi ferdi doğa Sen bundan dolayı şanslısın Yoksa bu ailede orman değil Doğan'ın eşi Doğan'ın ailesinde olmanın senin şanslı biliyorum ya bu fikir abi ne bi gelecek ya 3 tane uzak var 1 tane sen etmezsen Allah hepsini bin bir türlü belasını açsın. Amin, amin ya amin. O kadar ya. çok seviyorum. O değil teşkil hiç ayrılmazsak hep böyle otursak. Valla ben de istiyorum ki 7 gün 24 saat babamın sırtında ama yaşlar. Oğlum o zaman niye gelmiyoruz lan 2 yıldır? Eşleyiniz 3 yıldır ya. Üç, üç ya ya, ya. ya, ya, ya. Yani. ya bak ayağın mühim bir konu olduğunu söylemesen alim alimatını sormayacaksınız bile ya. Aa sen şu çocukların üzerine gitme işleri güçleri ver hepsinin. Ark iki tane kaplan sarması Kapan. gibi olduğumuz, iki tane de gelinimiz var. Serhat buna şükür edeceksin, şükür diyeceksin yani. Hakikaten baba bu ne kadar önemli olan konu, bizi buraya niye topladın? Abi sorma ya oğlum. Kahvedeki okey işim Yusuf var ya, öldür. Aa. Başın sağ olsun bana. Oy Yusuf Hanım, Bu da mı geleceğin başımıza? Senin acın bizim acımızdır baba. Başımız sağ olsun. Var mı yapabileceğim? Yok oğlum, sağ olasın. Sağ olasın. Ölen de ölürmüyor. Ölen de ölürmüyor da, nedan asıl kelam. Bu Yusuf öldükten sonra bunu da oğulları, çocukları, kızları, mal mülk için, mal paylaşım için birbirine ne gider? Mahkemelik oldular. Bizim de başımıza aynı şey gelsin istemiyorum. Ya baba yapma artık ya yani. mal mülk, bunların hepsi fani şeyler. Fani fani, ver fani şeyler. Oğlum bugün burada toplandık aleci. Mal mülk paylaşım için yapalım şurada ya. Baba yapma ya. Ya biz, bizim mal ve mülk yok. Gözümüz yok zaten ya. Ya baba gözün sevin. ya. Bizim senden başka neyimiz var? Neyimiz olacak oğlum? Bir bu ev bir de yazdık. Ya baba Allah aşkına. Ya biz Yutuf amcanın çocukları gibiyiz ya. Ya birbirimizi mü döveceğiz? Birbirimizin, birbirimizin kafasını mı kıracağız Allah aşkına ya? Yani tabii bir armandaki yazık. E bir de bir küçük ev var yani. Tabii ki. E evin iyi olarak evin bana olması gerekir yani. Değil mi? mi? Anlamadı. Ama abicim anlamayacak bir şey yok ki bunlar. Eğer konu buysa yani e büyük abinin hakkıdır. Pardon da nerede yazıyor bu kral santocuğum? Yani biz bilmediğimizde göre hangi yemek kitabında yazıyor? Siz mi geldiniz mi? Yok, yok, yok canım, ne gerilmesi. Ben avukata da sordum, büyük kardeşim dedi. Hem Fatoş'un istediği şey değil ama ben istiyorum sonuçta. Tamam sus. Yani balacığım bizim de yazsın şöyle bir mazeretim Yani bu evden daha büyük bir hacim oldu çünkü Fatma böyle daha rahat eder böyle geniş geniş onun için içimle tomiyorum yani. Bir dakika ne alakası var? Anlayamadım da. Kız bunu da anlamayacak değil mi? Orada mutfak daha geniş işte böyle dön dön yaparsın şimdi yüzünü de de yaparsın şimdi yüzünü. Kapılardan geçerken ya gibi bağırıyorsun sana. Ya ne inanmam. Ayı gibisin diyor sonra ya. Bir dakika ya, ben niye yarayacakmışım? Büyükbaş hayvan mıyım ben? Vallahi küçükbaşı olmadığımda, gözle görülen bir gerçek yengem. Ya, ya uzaydan görün engel. Ne biçim konuştum lan sen yengele? At oteliyi, at. Olum, madem bu Kerem Bursun'u yolda lan. Ama ne ya, Kerem ne bursunu ya, Kerem bunu bir görsün. Ya siz niye şimdi gelirdiniz çocuklar? Ben hep diyordum, benim çocuklarım hipopotam hop sürsün. Böyle böyle yürüyün birbirlerinden hiç ayrılmazlar diyordun. Onlar gibi olmazdık ya. Ya hanım sen çok belgesel ediyorsun ya, bırak şu alışkanlığını. Neyse, ben anlayacağımı almadım. Siz ikiniz harmanla kıyasla istemiyordunuz ama. baba 3 kuruşluk yer olsun göz sevimli. Beni konuşturma ya ha? Ya baba gittin o köyüne yerdeki kıyasla aldın. Ya şimdi bizi yıkmaya çalışıyor. Bırak Allah aşkına ya. Kim, Kim geldi, geldi ya? Buradan senin yakınsın. Hatsana kapıyı ya. <gülüyor> var baba ya. Selamun Aleyk. Ooo selam Mustafa. Hoş geldin. Mustafa'yı tanıyorsunuz değil mi? Yo, tanımıyorum. Tamam. Evladım gibidir. Sağ olsun bizim için ta Harman beye kadar gitti. Malımızın, mülkümüzün değeri ne geldi, geldi. Söyle bakalım Mustafa, hava evet, istersen de. Bende bende. Ya vallahi çok şanslı adamsın İbrahim Bey. Ya. ya sana piyango çıktı. Nasıl? O Harmancadaki yazlığın yanı başına böyle büyük 5 yıldızlı otel dikiyorlarmış. Bir de yabancı için kamping alanı yapmışlar. Harman ya. Evet. Harman ya vallahi sen. <gülüyor> Var ya şu an fiyatlar 10 kat fırlamıştır mı? <gülüyor> İstersen biraz daha bekleyelim, fiyatları artıralım. Yok ben satıyorum dersen de müşteri ben anında bulurum. Hayatta olmaz sattırmam. Sattırmam yazlığımı. O yazlığımdaki ümiyeli kekini hepimizin iyiliği için kaldırır mısın? Lütfen rica ediyorum, Lütfen. Ya babam kurban olayım, sen bizim üyemişsin. Karar ses Kolonya alır Babacım bak sen üşümüşsündün. Al şunu sıcak sırtına sıcak şöyle, be. ne olur. Babacım sen hiç rahatım Ay senin kolları biraz kasılmış. Biz Baba, seni az daha çiğ at yere Yok, ben yapamam. Çiğdem! Çiğdem! Ben yapacağım. Tamam benim. Yap, yap, yap. Yeter! Yap. yeter yap. yeter. Ben seni amama götüreceğim. Ya yeter be adamı filiz var. Koza ezdiğim gibi ezdiğiniz. Ben iyiyim. İyiyim. İyiyim galiba. Mustafa. Oh. Tamam. Abi oğlum. Sağolasın sen de o o kadar. Zahmet ettin. Olum mu? Tabii canım. Neticede ben de senin bir evladın sayılırım. Baba. Babam. Ne evladı lan? Baba. Ne babasın? Yürü, Yürü git, git sen! Ya. Lan bu! Bir daha baban diyor ya! Yürü git! Gelme bir daha ya! Hiç, bir de burada! Eşeksi basmit! Basın lan burada ya! Yeter ya! Babacım. Efendim canım. Ya hatırlarınız. Ben lisedeyken önce beni dövüp sonra bana dememiştin. Bana bir şey olursa Alman'daki yazık. Sana emanet diyeyim. Öyle mi demiştin? Baba yapma. Sabma kurban olayım. Alma çocukluk anlarımı oradan. Lan damak. Ne çocukluk anısı lan? Üç yıl lan orayı. Üç yıl oldu, üç yıl. Ne kim geldi? Baba atsana kapı. Yakınsın at, at, at. ya. Pu! Sevist at, fazla atışıyor. Ya bu at. ya şu Allah! Sen Allah! Allah! Allah! Tut, tut, tut, tut. Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Abi senin değerler yüzde bin arttı. Nasıl? Bu evin karşısına AVM dikiyorlar. Sağına hastane, solunu okul imarı çıktı. Senin değerler tavan yaptı. İnan senin bu <gülüyor> oğlanlar Yok, Hayvanlar, hayvanlar çok sevilecek. Ya deme, Armandaki evin D'ye arttı? Bu ev uçtu diyor ha? Ya Armandaki yazlık neymiş? Çerez parası. O yazlık birse burası yüz diyorum. Yüz. Oh. Canım babam ya. Babam. Bir baba sıfatı bir üstünün önünde bu kadar mekşe değil ya. Ol, baba diğer... <gülüyor> ne babası lan! Ne babası! Ya atlayın kapıyı! At! Ben sana <gülüyor> demedim ki. Gel gelecektim buraya. Git lan! Git! İyi bak! iyi bak! Kafası kırılsın oğlum ya! <gülüyor> Yeter ya! Oğlum! <gülüyor> Gelmiş baba diyor ya! Allah Allah! Lan oğlum, oğlum adam bizim için kalktı. Taaa! ya kadar gitti. Malımızın, mülkümüzün değerli oyenli geldi ya. Biraz ayıp ettiniz ya! Ayıp ediyorsunuz ya! Biraz düşünceli olun ya! Ha babam! Düşünceli ol derken! Bizi düşünmüyorsan bari torunun İbrahim'i düşün baba. Ne? Aaa torunun İbrahim, ona bir ev ver, bir yuvası olsun babam. Torunun İbrahim bir çare sokaklarda mı kalsın, evsiz? Lukan, oğlum senin çocuğun yok lan! O zaman müjdemi istiyorum. Doğa bir kadın. <gülüyor> oğlum, çocuğumuz Bu da bir gerçekliği mi doğa? Çocuk da yaparım kariyerden. Vallahi torun geliyor. Ben hamileyim, karnım hamileyim. Karnım, hamileyim. <gülüyor> karnım değil lan, karım. Hepten nasıl hamile olacaksın salak? Sut, ne Neyi sut. sus! Olmaz! Ya ya yeter yeter. Sen evlendi, şehir dışına gittin taşındın. Annemle babamla o zamana kadar ben ilgilendim. Şu eve gelirken aradım sordum bir şeye ihtiyaçları var mı diye. Oğlum gelmedin ki lan. Konumuz bu değil baba. Lan ben ayrı bayramım gelip bu adamın buruşmuş ellerini niye öptüm lan? Ne haberdir lan? lan? Var oğlum babanım lan ben senin hayvanıyım. Ya siz bir kere rahmet, rahmetle hangi zorla koştunuz be? Rahmetli mi? Ne rahmetlisi ya? Yaşıyorum ben ya. Hiç Nasıl? de bile. Bakın fikri ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, mezarlık aldı be babasına. Hem de dubleks. Nereye doğru? Kayseri Kayseri'den. Kayseri'den mi? Tabii. Neden? Baba indirim vardı, deniz manzaralı. Kayseri'de deniz manzarası. <gülüyor> Allah seni bildiği gibi yaptı be. Baba. Dur. Konumuz bu değil. Bu ev benim yazlık da E ben ben de bir de şu çocuğum ben nerede oturacağım? Aa sen sus be tansiyonum 1500. Babama tur bindirecek neredeyse. Konuşma be! Aaa bak bak duydun değil mi anacım? Duydum. Duydum bunların hepsi senin yüzünü çatır çatır söyledi. Senin benim başımın gözünün üstünde yeri var. Sen bizde bizi kal Kalamaya de kalamayabiliriz. Ulan <gülüyor> Allah sizi iyi gibi yapsın be. Ben ben ne yapacağım çok iyi biliyorum lan. Ne yapacaksın baba malları kıza bırakacaksın değil mi? Hayır oğlum sizi mağri gibi ortalama bırakacağım. Malı ile mülkü de satacağım. Parası ile ananızla dünyaya gezeceğim lan. Çatığı çatığı yiyeceğim lan hepsini. Vallahi çok güzel fikir. Peki Mississippi'ye de gider mi? Oğlum Mississippi nerede lan? Besle su göz mü? Şu hafta doğabilir vallahi. <gülüyor> tamam. Gider. Rafa yakın. Hadi. Ya, <gülüyor> Abi, durun. Abi mallar gidiyor. Abi malları gidiyor. <gülüyor> biz Ne yapacağız? Oğlum öküzün trene vakti gibi. Mal mal bak için koş, koşacaklar. Koş. Şimdi güreş oynarız. Çığ göngenge. İyi senler diye elinde. ben geçtim. Hadi bakalım. Evet baba. Ya of oh be. Sonunda ya. Benim de davet ettik inanamıyorum ya. Ya hani böyle çocukluğumda hep beraber yemek yediğimiz günler vardı ya. O günleri çok özledim ola ya. Ay bu havasının kuzusu Mustafa yemin ediyorum. Gurur kaynağım bu kız ya. Bak büyümüş, koskocaman olmuş. Üstüne baba tarafını evine davet ediyor. Maşallah benim kuzuma. Vallahi ablacım böyle 23 yıl bağlı bakmayla besle büyüt. Böyle ya. kendi evini kursun. Kendi işinde çalışmaya başlasın. Hayatını kursun. biz arlasın. Düşün. Düşün! Ya bir de çocuklar işe güce başlayınca inanılmaz bir para artıyor biliyor musun? Ben şimdi o artan parayla yazık alacağım ya! En büyük hayalimi gerçekleştiriyorum! Ya aşk olsun baba ya, ben ne harcıyorum ki? İşte seninle artan para ağzık arıyorum, düşün yani. Abartma Mustafa'cım, abartma. Bak güzelim mis gibi sofra hazırlamış. Hadi oturun da, hep beraber, yiyelim. iç. Da, da. bir dakika. Ne? Abim gelecek. Ay doğru doğru. Abim gelecek ya. Gel de bile. Ay ablasın, bak güzelim. Ya, gelme abim, gelme abim. Mustafa, Mustafa, gelmeşim be. Kaç yıldır görüşemiyoruz be abi ya canım yedim çağır dedim hadi dur kapatma yengen de gelecek yengen de mi geliyor? he ya abi ne bileyim ya ya ben afacı anayasa bak şöyle bir toplanak demiştim ya benim karım. Şunu anasını çağırmadım ya evet yoo. ya ya yengenizin çok seven ne hiç bırakırma sizi çok seven ya Nazmi amcan düğümde hepinizden nefret ediyorum ya bağırdım bağırdım bağırdım, bağırdım. Ya. ya canım öyle demek istemedi o şey demek istedi o şey ne? ya şimdi yeni boş ver canım şimdi onun sizin bilmediğiniz çok şey var onun size göstermedi. Sana gösteriyor yani Ya ben da göster. Onun kendinin bile bilmediği bir tanımı var Ne gibi? Ne gibi senin başarın canım Hah bak Ben dedi gelirken çocuklarıp hastaneden bir şeyinden alayım dedi aç kalmasınlar dedi evet, tamam evet. Herkese merhaba canım canım benim ya Hoş geldin hoş yenge, yenge. yenge hoş geldin Ay ben sizi ne kadar özlemişim İyi ki demişsin yenge sen de gel Ay bir dakika ya, siz bana demediniz ki ben Fikri'nin mesajlarını okudum da öyle gel. Ya istemiyorsanız, vallahi siz ben değilim ya. Gel buyur, gel Ya vallahi Ayşe'cim gerçekten sizin ayrıca konuşacaklarınız bir şeyler var. Ne bileyim ailecek birilerinin arkasından atıp tutmayı şey. seviyorsunuz. Şimdi belki benim de arkamdan konuşmak istersiniz. Gideyim bari ben, rahat rahat arkamdan konuşma vallahi ben sırf rahatsız etmem. Emişen şey. e, niye arkamdan atıp tutalım ya Hı. Allah aşkına? sen gelmişsin geleceğin kadar. Geç bari otur da hep beraber yemek yiyelim. Hadi miski tamam yiyelim. Yenim Şengen. Sen çık neyle çık? Şöyle otur. <gülüyor> ne parada ya canına? Yemek. Aa yenge sen bize pasta mı aldın. Niye zahmet ettin ki? Yok bir tanem ben kendime poğaça O kadar açım ki vallahi sen şimdi güzel yemek yapmışsın da ben aşırı yağlı yemekler yiyemiyorum ki. Yemez. Yemiyorum vallahi gerçekten. Ay. Ya bazen ben o kadar ödeyeyim. Ya bazen ben o kadar kıskanıyorum ki. Ya ben de diyorum keşke sin gibi ne bakmasın. bakmasam. Sizin gibi löp löp löp götürsem. Yağlı mı giriyor mideme, çöp mü giriyor bakmasam keşke. Ama bunlar bana dokunuyor, yemiyorum. Ya aşk olsun yenge ya ben yağlı mı yapıyorum yemekleri? Asla bir ah. tanem asla güzelim ah. benim asla. Şimdi biz hep sana diyoruz ya sen halana çekmişsin. Ben senin yemek yapman da halana çekmiştir diye. Ben o yüzden öyle söyledim Yekicim. Emişen yemeklerimin nesi varmış? Senin yemeklerin on numara. Senin yemeklerin mükemmel. mükemmel. Ben hep dışarıdan duyuyorum. Senin yemeklerin harika. Elin yedik hat senin yemeklerini övüyor. Ama bir akrabanın önüne ilk logma koymadığın için. Ben de öyle söyledim yani. Şimdi ben kimden ne duyduysam onu söylüyorum yani. Ya Emişen hani Gülşen çalışıyor ya. Biz de ondan çok gidemiyoruz. Ondan öyle olmuştu. Evet. Yani tabi canım şimdi meşgul bu kadın. Meşgul, meşgul yani anladın mı? Evet. Bu kadının da bir sürü işi var. var. Güzel niye üzülüyorsun ya? Bu kadın da dünyayı geziyor. Kim bunun kadar dünyayı gezdim. Vallahi seninle gurur duyuyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Ama benim işim bu. Seyahat yazarım. Ablacım çok güzel. Hatta... Mesleğinde gerçekten harikasın sevgili Sağ ol canım. Ya ben de hep senin örnek kaldım alacağım yani. Ne güzel bütün dünya geziyorsun, görüyorsun. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Sana helal olsun. Hasta anan var demedim. Yatalak anan var demedim. Nasıl sabahan var dedin gitti. Ailenin safı fikri bakar dedi sana helal olsun. E ne ya gerçekten siz bu birbiriniz olan kitlemeleriniz Ay genelden izleyip çektim, kitlemeniz nereden çıktı? Demesin Vallahi hepinizden ayrı ayrı gurur duyuyorum. Sen bana zaf mı sokuyorsun? Aşk olsun ya görümceciğim, aşk olsun gerçekten. Biliyor musun Mustafa, ben ayrıca görümcemle de çok gurur duyuyorum. Çok cesur bir kadın. Ben hayatımda bu kadar cesaret işler yapan bir kadın daha görmedim. Hiç demiyor ki kısa saçmana yakışmıyor ki kestim. Yaşına uygun elbise var mı yok mu hiç uğraşmıyor giyiniyor sokaklarına dolaşıyor bir de ailenin onurunu beş parlık ediyorsa da helal olsun de gurur duyuyorum. Ya Ayşe evinle çok güzelmiş. Çınayı nasıl ediyorsun diyebiliyor musun? Yani aidatları çı, birazcık yüksek ama bir şekilde çalışıp adı camı Kızım lütfen daha bize destek oluruz ama evet. ya ben şu ara sıkışıyım şey yaptığım için. Ya Mustafa abiciğim lütfen. Biz bir aileyiz, birbirimize destek olmak zorundayız. Ben seninle de ayrıca bunu duyuyorum. Niye biliyor musunuz Mustafa? Sen demiyorsun ki kızım kiraya çıkmış, bir aylık kirasını ben ödeyeyim demiyorsun. 56 yaşında baba, saçın sakalı boyatıyorsun. Sen de kahtalı mı çolma yolunda ilerliyorsun. Aaa, kahtalı mı çiğ en sevdiğim. Tikri, lafını dönme. Sen de sakın babandan bir şey isteme kızım. Bu, Safa amcam burada oldu Seyce, biz sana yardım ederiz, vallahi. Zaten böyle saçma sapan şeyler harcamaya bayılır. Gerçekten. Gidersin kendi bir tane böyle havlu alırsın, çeyiz seti alırsın. Teşekkür etmeyin yeğeciğim. Ben öyle bir şey istemiyorum. Sağ ol. Ya Ayşecim Allah aşkına. Bizim de çocuğumuz okudu ama biz kimseden bir kuruş yardım görmedik. Yani ben. Ama ben ya. yaparım. Çünkü Yap, biz valinin en ayisiyiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Siz de medaisteden çıktı. Estağfurullah canım estağfurullah. Peki biz valinin en ya, ya boşver hocam sen çok takma kafanla onları Ama böyle dolaylı anlatım yoluyla laf sokmakta bir yere kadar. Artık yemiyor. 10 On yıldır bir araya geliyoruz. Hep bir kavga, hep bir çirkinlik. Yeter. Bu ne ya? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Yani Gülşen'im siz benim buraya İstanbul'a geldiğinizde benim paramanımla sahip oldunuz. Ben bir kelime ettim ha ettim mi? Ha şimdi ettin ya. Hıh. Ya siz körsünüz ya. Siz vallahi körsünüz. Sizden adam olmaz. Siz İstanbul'a geldiğinizde oturacak koltuğunuz yok. İkiminden gönderdim sizi ishal olmaktan kurtar. Bunlar ne kadar çabuk unutuluyor ya. Gönderdin de ne işe yaradı be kadın. Evim yapılıyor diye. Üç ay bizde kaldın ya. Üç <gülüyor> ay. Ay, ay. Kaldım da açlıktan ölüyordum kadın. Ben hayatımda böyle bir yalan görmedim. Bu kadın bizde kaldığı zaman et yemekten gut oldu gut. Keşke ölseydin. Keşke. De sen de peşimden gelseydin. Keşke sen dönseydim biliyor musun? Hı. Ya ben bu aile için saçımı süpürge ediyorum. Canımı veriyorum. Bu kötü, sen kadın kadar değerim yok ya. Ya yenge yeter artık ya. Şu dram bırak lütfen. Şurada kırk yılda bir toplanlık içine etme ya. ya. Ayşe özür dilerim. Ay, Ay kusura bakma bebeğim. Ay, Vallahi kusura bakma bebeğim. Evin eksiklerini görelim diye yaptığın yalandan toplantıyı böyle mahvet beni. Hı. Ya yorma kız aklı. Yok bir tane. sen ne istiyorsan söyle vallahi be. Liste ne elimize vallahi söyle. Olsun olsun. Sen, para Sen, para Sen para vazıyor bu. Sen para vazıyor bu. Sen para yani. vazıyor. Valla işte Aynen. kızım. Biraz mayat gibi ya evde. Al bak bu. Bu eksik. Senin eksiklerini biz verelim. Baban gitsin yazdık alsın bir tanem. Yenge lütfen ama ya. Şu aç demelin bir yazdık sahibi olacağını niyetlenmişiz. Bir manevi bağ kurmuşuz. Yaptığın iş ya. Vallahi bozuyorum. Küstüm ben. ya. Küs mü? Küs var küstüyorum. Allah aşkına. Sen hem al biz gelip gel temizleyelim seni. Vallahi Arap savunuyla böyle çitleyek. Ya siz bu aileyi rezisi rüsua ya. Allah zıkaya etmesin ya. Sen benim ailemle nasıl böyle konuşuyorsun be? He? Sen? çabuk insanlardan özüm döneceksin? Çabuk? Yoksa? Önden önüm kendimi. Valla yaparım sen önümdü. Zerrimiz çekerimden kendimi alsam. İçim geç çıkıyor musun? Geber Fikri. Seçmem mi bu Siz ben kendime nasıl, ya, nasıl ya, böyle konuşuyorsunuz? <gülüyor> yok artık ya yok bizim ailemizi kıskanıyorsunuz Ben de bir daha bu görüşmüyorum yani. Sana helal olsun <gülüyor> Uçak geri çakılmaya on metre kala kurtardım. <gülüyor> ya ne oluyor ya niye böyle oldu Neden bu ailemiz bir araya gelemedi Sana bir sır vereyim küçük kız Eğer bir aile bir yengeye düşmansa o aile dağılmaya mahkumdur Yürü Fikri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevim bir daha peşinden geldi <gülüyor> Oyuncularımı size takdim ediyorum. Muhammed Mustafa Seçki. Wow. Muhammed Furkan Yıldırım. Düştüme İbrahim. Güney Fırat. İbrahim Cumhurbaşı. Ayşe Sıray Gilişik. Yusuf Özdemir. Ayşe yine var. Müslüm Çetin Özdemir. Doğukan Turmaz. Serin Durmaz. Okan Çınar. Leylin Türker. Furkan Erşeyan. Bravo. Bravo kızıyor. Çok yak Erman Ahmet Altar, inanılmaz bir şeydi. Bize yalnız bırakmadı diye tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun Doğa. Yusuf Kerim Duman, <gülüyor> oyun çok güzeldi. Mehmet hocama buradan çok teşekkür ediyorum. E, bu programı düzenleyen İskender Başkan'a ve e, Alişe Özdemir'e halkı bize yardım eden kişilere çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. İsmim Furkan, soyismim Köme Ağaç. Oyundaki rolüm Eren'di. Eren rolünde. Arabayı çarpıp babama olanları çarptırmadan e, arabayı tamir ettirmeye çalışıyordum. izimi kaybettirmeye çalışıyordum. Güzel bir oyundu. İkinci defa sergiledik. İkinci oyunumuz daha güzel oldu. Buraya gelip bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Merhabalar ben Doğa Korkmaz. E, oyundaki adım Aşkın ve Doğay'dı. Ben bu oyuna çok severek hazırlandım ve bu ikinci çıkışımızı gerçekten çok güzel bir oyundu. Ekip arkadaşlarının hepsini çok sevdim ve çok güzel bir şekilde hazırlandık. Yani. Umarım size beğenmiştirsiniz. Merhaba adım Yusuf Özdemir. Kazanamayanlar ve çocuk yetiştirme rollerinde oynadım. İlk rolümde Bilal Esat adlı kişinin babasıydım. İkinci rolümde kazanamayanlar da e, kazanamayan e, bir bireyin çocuğunu canlandırıyordum e, hep beraber çok eğlendik çok teşekkürler. Muhammed Fözdemir rolümde sürekli kursa giden bir çocuk var ve bu yüzden e, hayattan bıkan bir çocuk var. Oyun çok güzel geçti ve e, buradan Mehmet Peşket hocamıza çok teşekkür ederim. Ben İbrahim Cuma Kabakçı biz geçti babayı biz geçti oynadım. Yani aznamız çocuk geldiğimizde yaptık yaptık, yine böyle bir şekilde söylüyoruz. Gerai güzel bir sefer daha tatlı. Yani gayet güzeldi ben de Faruk Özgür. Ben de bir rolde babaydım. Bir rolde de aynı şekilde baba ve arkadaşımızın oğluyduk. Gayet güzeldi. Gayet eğlendik. Gerelimle teşekkür ediyoruz. izleyenlere Gelenlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, Abone olmayı unutmayın. Lehir Türkeş. Bir rolde evin annesiydim. iki rolde de evin kızıydım. Çok eğlendik. İzleyenler de umarım çok eğlenmişlerdir. Fatmanıroğuz, miras kavgası, safi Alan ve yenge ekibinde oynadım. Ee, çok güzel bir çalışma ekibimiz var ve hepsiyle çok güzel bir şekilde hırsla ve mutlulukla, sevinçle hazırlandık. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum ve oyunumuzu izlemeye gelen kişilere de çok teşekkür ediyorum. Adım Muhammed Mustafa Seçkin. Ee, çocuk yetiştirmedeki İbrahim rolünü oynadım, baba rolünü oynadım. Yani biz provalarda çok eğlendik. Umarım gelen seyircilerimiz de sizler de çok eğlenmişsinizdir. Adım Muhammed Furkan Yıldırım. Ben 3 farklı oyunda oynadım. Birisinde evin babasıydım, birisinde kıl, ikisinde kılıbık bir kocaydım. Biz hazırlanma sürecimiz çok güzel geçti. Mehmet Peşket hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu süreçte. Bizi en iyi şekilde hazırladığı için. Çok eğlendik biz hazırlanırken. İnşallah izleyenler de bir o kadar eğlenmiştir. Ben Zübeyir Fırat. Oyunda bir tanesinde babaydım kazanamayanlarda. Ben yengilerle babaydım. Ondan dolayı çok <gülüyor> bir şey olmadı. Vallahi şey, hazırlık süreci aceleci ve hızlı geçti. Çok hazırlanamayabilmiş olabiliriz. O da kusurumuz olsun. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ben Furkan Ersan oyundaki rollerim biri emlakçı, birisi de kazanamayan çocuk rolünde oynadım. Çalışmalarımız çok zevkli, eğlenceli geçti. Umarım siz de izlerken çok zevk al alarak izlersiniz. İsmim Mehmet Peşket. Gerçekten de çok yetenekli arkadaşlarla çalıştık. Burada Hasan Gülpınar hocamın da çok emeği var. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Çok saygılı, sevgili, güzel, yetenekli arkadaşlarla çalışıyoruz. Ve en önemlisi, en önemlisi gölbaşında tiyatroya aç olan çocukları tiyatroya doyurup üniversiteye gönderiyoruz. Ben Gölbaşı'nda hiçbir eğitimini almasam da hiçbir eğitimini almasam da yanımıza gelen gençlerin halk eğitime gelen gençlerin e, tiyatroya doyurup e, üniversitelere evlerine gönderiyoruz yani.